Merhaba, Louvre Müzesi'ndeyiz ve Davut'un öğrencilerinden adı da bayağı uzun olan bir sanatçının resmine bakmaktayız. Neyse ki adı Giraudet olarak kısaltılmış. Resmin adı ise Endimyo'nun uykusu. Bu mitolojik bir hikaye. Bu hikayede çok güzel bir çoban varmış. Tanrıça Juno ile bir tartışma, anlaşmazlık yaşamış. Tanrıça da onu cezalandırmak için Otuz senelik bir uykuya yatırmış. Ama bu sürede yaşlanmayacakmış. Ne kibar bir davranış değil mi? Yani bu ideal güzelliğini uykusu boyunca koruyor. Bu sahnede ise avlanma tanrıçası Diana tarafından ziyaret edilişini görüyoruz. Ve o kadar aşıkmış ki her gece gelip ziyaret edermiş. Ay ışıklığına bürünürmüş. Ayla ilişkilendirilen bir tanrıça olduğundan burada o şekilde tasvir edilmiş. Diana endimiyonu ışıklara boğmuş gibi. Ay ışığı ayın aydınlattığı gökyüzünden süzülüyor. Ama bütün bu çalıların dalların arasından geçmesi gerekmekte. İşte burada da devreye resimdeki diğer figür giriyor. Bu zefir, batı rüzgarının kişileştirilmiş hali. Dalları geri çekerek Diana'ya yardım ediyor ve bu sayede bu şahane ışık banyosunu ve parlamayı görüyoruz. İdeal erkek figürü görmekteyiz. Davutçular o dönemlerde antik Yunan heykellerine ilgi duymaktaydı. Bunlar New Atletler ve tanrıların figürleriydi. İşte burada da bu ilgiyi görmekteyiz. Ama form yumuşatılmış. Çok fazla anatomik detay ve kas yapısı görmüyoruz. Biraz karın kası belki. Ama kollar ve bacaklar biraz feminen diyebileceğimiz kadar yumuşak. Aslında sanki bütün tablo parlıyor gibi. Bunun içinde çizgilerin kesinliği ortadan kalkmış. Girauden'in önceki dönem İtalyan ustalarından etkilendiğini de söyleyebiliriz. Mesela aklıma Leonardo'nun sfumato kullanımı ve sonraki manierist ressamlar geliyor. Hatta romantizmin başlangıcı bile diyebiliriz. Davut'un ve Neon rasyonelliği ve katılığından çok uzak bir duygusallık var burada. Belki de Rokoko. Hoşçakalın.